Selam arkadaşlar, ee, bugün m almaya gittik, evraklarımızı ayarladık, trafik sigortasını yaptırdım, 968 TL tuttu. Ee, kaskoya olsun. bakıyorlar, Ayrıyetten ben kaskoda kask, mont ve top case de kapsatacağım. Ona göre bir kasko fiyatı alacağız. Şu anda muameleciye verdim evrakları ona da bir 330 TL verdim gerçi o fiyata bulmanız biraz zor ee, ara yatağını falan soktuk o yüzden 330 TL şimdi saat kaç? saat 1'i çeyrek geçiyor yok pardon 1.30 saat 1.30 saat 4'te plaka çıkıyor çıkıyor. ondan sonra Tunay Yamaha'ya gidiyoruz motorumuzu alıyoruz İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yerlerde kurudu. Çok yağmur yağıyordu. Bir yerlerde kurudu şu anda. Bir sıkıntı yok. Yağmur yağdı. Batıdık demeyelim diye. Biraz da bekleyeceğiz herhalde. Ondan sonra alıp evimize götüreceğiz. Enmex 155'imizi. Şimdi Enmex 155'ti. Bir iki gün geçireyim. Ondan sonra Bir bakacağız. Tanıtacağım. Zaten 125 kullananlar biliyor aleti. Bir değişikliği var. Onları göstereceğim size. Yani bir inceleme yapacağız. 155 için. Güzel olacak. Umuyorum. Yine buna da doktor Clay Bag'a alacağız. Kaydırıcı alacağız. Tabi ilerleyen zamanda. Bir de buna egzoz almayı düşünüyorum ben. 155'lik daha iyi gitsin. Benim için ses önemli değil. Biraz daha iyi gitsin. O önemli. Yani hani ses için almıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece ben güç için alıyorum. Ses sevmem destekliyemem. O yüzden. Şimdi biz bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 3 saat buralarda Cam Park AVM'de dolaşacağız. Zaten motoru alırken de devam edeceğim çekime. Motor teslim alacağız. Sonundan sonra da eve geçelim artık. Dışarıda lavabuz gibi zaten. Buraya gelelim dedik. Burada hiç olmazsa zaman geçerli. Muameleci de Ümraniye'de. Orada duracak yer de yok. O yüzden buradan devam. Biz biraz donanalım. Tuna'ya gittiğimiz zaman devam edeceğim çekimi. Görüşürüz arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar. Geldik şimdi oturuyoruz. Can park aldığım yere. Gaziantep'te yediğimiz para. Ayrıyeten benim Enmax aldığım para. Haddinden fazla açtık bu ay kendimizi. Daha doğrusu şu 4 günde. Bakın ne yiyoruz. Masraf olmasın. Didi, didi yani yanında. Massaf şey olmasın, dip tam değil yani. Bakıyoruz. <gülüyor> o 10 numara yemeğimiz var. Bunları bir yiyelim. 4'e <gülüyor> kadar bekleyelim. Gidelim alalım artık şu motoru ya. Şu plaka çıksın da. Oo, iyi. Nahilere düştük Burak ya. Ayakta 4'te dönüyor ama. Aynen, götte dönüyor, elinmek sanıyordum arkadaşım. Yapacak bir şey yok, ben motorsuz olmadım. olmuyor. Motorsuz olmuyor, <gülüyor> görüşürüz bakalım. Tekrardan selam arkadaşlar, Yamaha Tuna'ya geldik. Plakalarımızı, evraklarımızı çıkarttık. Şöyle, şimdi motoru teslim alacağım. Hadi gelin beraber gidelim. Evet. Merhaba, hoş geldin. Hoş test et. Evet, geldik. Selam. YouTube'a video. Şöyle selam diyoruz. Evet, hala bu Max 155'imiz her şeyimizi hallettik, sonunda alıyoruz, Dışarı çıkınca devam ederiz videoya. Dışarıya alıyoruz artık motorumuzu. Ziklerden başını uçursunuz. Aynen öyle bir şey Nereden? Ha, şuradan. Çok aşırı şişkin ya da çok aşırı ilgilik olabiliyor. Kaç olması lazım bunun lastiklerinin? 30-33. Hiçbir yerde görmediğiniz geri çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ya bu ne biçim bir şey Yok, ya? Değişik. Değer... Yeni mi geldi? Yok. 125. Türkiye'de Hava da güzel. Yerler de kurdu. Allah müsait. Aynen öyle. <gülüyor> evet arkadaşlar dışarıya aldık. Alet bu. Kullanır inşallah. Bana da ver bir tane biraz sonra. <gülüyor> benzinini koyacağım mı? Koyayım benzinini de koyayım. Yanımda getirmiştim zaten. Yan ayaklara alır. bitirdik. Benzinciye gidemeyecek kadar benzin Aynen yapıyoruz. öyle. <gülüyor> Şimdi biz bir benzini de koyalım. Ben yanımda benzin getirmiştim. Pompacılara çorba parası 20 lira vermekten bıktık artık. <gülüyor> Kendimiz yanımıza benzin getiriyoruz. Onu da doldurayım. 1 liraya deposu Aynen size. öyle. Ondan sonra yolda devam ederiz. Evet arkadaşlar aldım şu anda motorumu. Enmech 155'imizi. Artık yavaş yavaş Eve doğru gideceğiz. İnşallah kazasız belasız. kullanmayı nasip etsin Allah. İsteyen herkese de versin diyorum. İlk kez üstüne bindim ve devam ediyorum. Bismillah diyelim. İlk kullanım videosu olacak. Yolda fazla konuşamayacağım çünkü mikrofonum yok. Bu kadar işte uğraşıyoruz diye almadım. Artık onu da mazur görün. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu arada arkadaşlar Enmech 125'te test ettiğim e, Bu alttan çok vurma çok sallanma rahatsız etme Olayı e, Bunda çok azaltmışlar büyük ihtimal e, Koltuktan kaynaklanan Bir sıkıntı varmış e, Bunun koltuğu yeni Gidiyorum Bunun koltuğu yeni biraz daha rahat Ondan hissettirmiyor olabilir yerdekileri. Yalnız çok atik bir alet olmuş gerçekten de bu. Çok atik ve atak bir alet olmuş. Ornası da baya güzel duyulabiliyor. Yalnız hafif bir sarsıntı hissettim, ee, neden kaynaklanıyor bilmiyorum da, bu alttan vurma olayı var ya, tek bunlarda Bunda da onu hissettir şu anda ama çok rahatsız edici bir şey değil. Evet biraz daha sarsıntısız, yolda gidişlerde biraz daha sarsıntısız ee, hissettirmiyor, yoldakileri hissettirmiyor. Büyük ihtimal amortisörler aynıdır ama koltuktan kaynaklanıyor gibi geldi bana. Ya geçerken evet biraz vurdu. Yerdeki taşı hissettirmiyor ama çukura girdiğiniz zaman biraz vuruyor. Bakalım buralarda nasıl? Evet. Yine alttan hafif hafif vuruyor ama dandun değil. Ya çünkü benim takıldığım tek nokta oydu. Çok rahatsız gelmişti 125'lik. Bunu da düzeltmişler gibi. Hatta sesimden de belli oluyordu. Çok fazla titreşim yok sesimde. Evet. Şimdi ben Burak'a bekleyeceğim. O benim arabayla geliyor. Sağ tarafa bir çekelim. Bağ olsun oraya çekerim. Orada Burak'a beklerim. Biraz Burak'a bekleyelim de ondan sonra konuşmaya devam ederiz arkadaşlar. İlk izlenimlerim süper. Evet git şöyle. İlk izlenimlerim güzel. Gayet iyi. Zaten 110 cc'den 155 cc'ye çıktım. 113 cc'den. Yani bagalarla beraber iyi gidiyordu adres. bunda şu anda deneme şansım yok. Ne kadar yaptığım deneme şansım yok. Çünkü daha var. Lastik rodajı var. Motor rodajı var bunun. Onlar da bittikten sonra bir video daha çekeceğim. Ona göre bakacağız. Ama dediğim gibi biraz daha yumuşak geldi bu adet bana. Ama kütür kütür. Yani bildiğiniz kütür kütür inşallah kazasız belasız binerim bu arada bu 12 volt çakmak çıkışı ile geliyor yalnız ilk parti olduğu için buna koymamışlar ben şimdi Yamaha ile görüşeceğim sonuçta kendi sitesinde 12 volt çakmak çıkışı var yazıyor Buna da geldiği zaman artık parça takarlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Onu da taktırtacağım. Para vermeden. Güzel oldu ya. Almam iyi oldu. Şöyle önden de gösterelim. Bagaj boyutu falan aynı zaten. Bildiğiniz Ennex 125 Dış dizaynı yine aynı keza. Sadece koltuk değişmiş. Sadece koltukta fark var. Ayrı yeten motor tarafında tabii ki pistonlar daha büyük. Başka şeyler yaptılarsa onları bilmiyorum. Hani detayını bilmiyorum. Bilen arkadaşlar alt tarafa yazabilirler. Yani ben de bilgilenmiş olurum. Şimdi Şuradaki Park ampullerini led yapacağım ama nereden açıldığını bilmiyorum. Hani adresi bayağı bir söktük, taktık. Nasıl açılır gördük ama herhalde şunu söküp herhalde bunu söküp çıkartıyoruz. Ya bunu da bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Ben de değiştirmiş olurum. Güzel olur. Ben de yaptıklarımı zaten yine kanalımda paylaşacağım. Doktor Kule bagalar takılacak buna. Devriyaj tasını değiştiririm. Yayları değiştiririm herhalde ileride. Hafif oynarım. Ama buna iki sene binerim. Gibi geliyor. Yani aletimiz böyle. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi yolda konuşamadım. Kusura bakmayın. Mikrofonum yok şu anda. Telefondan da kayıt etmedim. Bayağı bir koşuyorduk çünkü bugün. Unutmuşum almayı yanıma. Tekrardan görüşmek üzere diyorum ben size. Abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarla karşınızda olmaya çalışacağım ben de. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.